güzel otogaz mühendisliğinden herkese merhabalar değerli takipçilerimiz bu bölümümüzde sizlere LPG performansı ile ilgili şikayetleri olan Yakup Bey ve aracıyla karşınızdayız aracımız Insignia 1.6 litre 180 beygir huzurlarınızda şimdi araçları aracımıza yapılanlardan ve özellikle de Yakup abinin araç sahibinin aracıyla ilgili ne gibi şikayetleri vardı burada nelerle karşılaştı araçlarını burada neler yapıldı hem Emre Usta'mla beraber hem de Yakup Abi ile beraber yorumlarımızı sizin huzurunda paylaşacağız. Yakup Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Abicim 1.6 litre 180 BG Insignia ne gibi şikayetlerin vardı? Ne gibi şikayetlerinden ötürü bizlere 3 Auto otogaz Mühendisliğine başvurdun? Öncelikle bundan başlayalım istersen. Ee, öncelikle yapılan işlemler için teşekkür ederim. Eee 3L tercih etmemin sebebi X bir firmaya gitmiştim. Bazı şikayetlerim vardı. Araba 2000 devirden sonra yığılmalara sebep oluyordu. Özellikle tüpte. Tam da turbonaştığı devirler. Aynen aynen aynen. Ee, tüpte geçince 2000 devirden sonra yığılmalarım oluyordu. Birden yani etkili bir yığılmalarım vardı. Ee, daha sonra arabanın çekişinde bir sıkıntı vardı ufaktan. Bunu ben X bir firmaya gittim. Bunu çok bir üzerinde durmadılar yapamadılar. İki kere gittim. Üçüncü kez, iki gün önce gittiğimde yine aynıce sıkıntımı gideremedikleri için bu sefer üçele gideyim dedim. Üçel mühendisliğe geldiğimde teşekkür ederim ustama. test sürüşüne çıktık işlemlerimi yapıldıktan sonra şu an aracla hiçbir performans kaybı yok. Hayır. Bu o... arada aracımızda Prince markalı LPG var. Evet Prince. E... Değer takipçimiz bu arada da e, Prince teknik e, Türkiye genelinde teknik ustamız. Emre ustamızla birlikteyiz huzurlarınızdayız Emre ustam araçla ilgili ne gibi şikayetler vardı biz araç ilk halinde neler gördük nelerle karşılaştık cihaza bağladığımızda ne gibi sonuçlar elde edindik ee, bu araç prensin, e, premium sistemi olan ilk premium sistemi olan VSA1 takılı İlk ee, Princelerden? evet ilk prinslerden e, montajsal bir problem yoktu fakat e, çok kötü derecede ayar yapılmış Ayarları çok berbattı. Müşterimizin de şikayeti zaten e, özellikle Turbon'un kompresör ürettiği bantlarda e, çekiş sıkıntısıydı. Ayarlarını düzelttik. E, gerekli olan e, parametreleri düzeltmesi yapıldı. Şu an aracımızda herhangi bir şikayetimiz yok. E, müşterimiz uzun süre sorumsuz bir şekilde binebilir. Tamamdır. Herhalde Prince'in bakımları 20 bin kilometre dedi. Bu evet. arada gelmişken bakımlar da yapıldı. Bakımları yapıldı. Evet. Valkyar yağlama sistemi de yağ ünitesi değişti. Evet. Diğer X firmada e, herhalde yağ elinde yağ olmadığından ya da e, bilmiyorum sebep nedir. E, bunun yağı değişmiyor denmiş. E, yanlış bir bilgiyle müşteri oradan yok X bir firmada bu aracın evet, yağı Silver Line, e, özür dilerim, Prince'in Valkyar sisteminin evet. yağı değişmiyor dahi Değişim. bilgi vermiş. Evet, aynen o şekilde Enteresan. Şey Elimize sağlık sizin. Çok ne teşekkür de. ediyorum. Abim, Yakup abi. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Rica bizi ederim. Bizi seçtiğin için. Ben teşekkür ederim. Aracın oldu. Yol testlerine özellikle sen çıktın. Senin evet, çıkmanı beraber istedik. Çıktık Birlikte çıktık. Beraber. Yol ayarları da yapıldı. Evet. Afere ayarları da yapıldı. Aynen. Filtre bakımların yapıldı. Valkyar sisteminin yağı koyuldu. Evet. Bütün ayarlar yapıldı. Orjinal Şu an e, işte. aracın anahtar teslim vereceğiz, teslim edeceğiz. Bizi kısaca takipçilerimize de söylemek istediğim bir şey olur mu? Buradan. Ya şöyle bu takipçilerimize de söylemek istersiniz. Bildiğimiz sonuçta bir kul yapısı değil, ee, Allah yapısı değil kul yapısı bir araç. Herhangi bir sıkıntı yaratıyor yaratır mı yaratır. Bu mekanik bir probleme şey yapar. Ama ben e, diğer firmada gittiğimde mesela bu yağlamalı sistemde yağım bitmişti benim. Biz orada Yağlamalı şaşırdık zaten, sistem. e, sistemin yağı bitiyor. Aynen Uyarı alıyoruz zaten. Sürücüler de, prins evet, evet, evet, da Valkyar yağlama sistemi bittiği an içeriden uyarı alır ve gittiğiniz X firmada yağlama sistemine Bana gerek yok, söylenen yağına suydü, gerek yok denildi, öyle mazot mi? Mazot koysan dahi veya motor yağı ile aynı, motor yağı koysan dahi bu sıkıntı ortadan kalkar. Normal yağlardan işini halledebilirsin gibi cevaplar aldım. Ha ben, ıı, Üzücü bir bilgi vermişler açıkçası. Yapmadım. 3 5 için tercih ettim. O konuyu etti. açıklayalım. Ee, swap yağlama dediğimiz sistemde kullanılan yağ özel bir yağdır. 10 evet. numara yağ, mazot, motor yağ ee, bu iş için uygun olmayan bir yağ türüdür. Konulmaması gerekiyor. Burada yanlış bir bilgi var. Aksine 10 evet. numara motor yağ, mazot ve benzeri türevler sıvıda kullanıldığında evet. aksine yanma odasının ısısının düşürülmesi evet. gerekirken arttırılmasına Sebep olucaktır. Evet. Ee, söylemek istediğin son üçer takipçiler olarak söylemek istediğin son evet, işi var mı? Onlar yani ne söylemek ister? Üçeli gerçekten tavsiye etmem ilk tüplü arabam. Daha önce ben tüplü araç kullanmıyordum. İlk tüplü arabam ve tüp de bundan sonra da tercih edeceğim. Üçer otogazdır. Üçer mühendisliktir. Takipçilerimizde tavsiye ederim. Şiddetle tavsiye ya, ediyorum. Yakup ayaklarına sağlık. Teşekkür Çok teşekkür ederim. ediyorum. Teşekkür Bizi ederim. Elinize için. yemeğinize sağlık. Evet değerli takipçilerimiz bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizler de performanstan ödün vermeden LPG dönüşümü için üçer otogaz mühendisinde uğrayabilirsiniz. Bir sonraki videomuza görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.